Humanist ve evrimci takıma kardeşimiz kim varsa onlara hablonun içinde bir fosil çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Harbi fosil. Maşallah. Maşallah. Gerçek fosil. Kaç milyon? 125 milyon yıllık. Maşallah hocam. Kurt ringa balığı. Zaten her yerden anlaşıyor gerçek oldu bir de evet. böyle şeylerde hikaye yazıyorlar. Evet. Ee, bu fosil zahide falan. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> böyle sen bana bir tane sahte fosil yap, getir bana ben bir göreyim bak. Neredeymiş? Hiçbir yerde öyle bir şey bulamazsınız. Yapamazlar yani. Cayır cayır anlaşıyor bak ince ince tek tek. Tel tel kemikleri falan hepsi görülüyor. Ve taş taşmış. Maşallah. 125 milyon yıllık. Hiçbir değişikliği uğramamış. Maşallah. Efendim. Şaşırtıcı. Milim santim değişikliği uğramıyor. Maşallah.